Evet Gerçekler Dünyası izleyicileri. Bugün e, önemli bir açıklama yapıldı. Milyonları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Nedir bu açıklama? Bu açıklama askeri ücrete zam. Diğer yıllardan farkı ne? Bugünkü açıklamayı önemli kılan askeri ücrete yapılan zamın son yıllarda, son ana 16 yılda yapılan en büyük zamlardan biri olması. Evet yanlış duymadınız. %26'lık zamdı. Askeri ücret 2000'lik 2000'lerin üstüne çıkarak 2020'yi buldu. Bekar çalışan bir askeri ücretli 2020, 2020 TL'ye kavuştu. Evet sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden özellikle ee, kurum sürekli işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızda, Türk işçilerimizden telefonlar aldım, mailler aldım. Ve kendileri bana bu kadroya geçişte zarar mı ettiklerini, bu yapılan 500 TL'ye yakın zambı kendileri alsa, Kurum farkıyla iyi bir ücret durumuna kavuşacaklar. Ben de şunu söyledim kendilerine. Yazın belseyyanen zamdan bahsediyoruz belki. %4'lük zama ne alaka diyenizde çıkmıştır. Enflasyon bu kadar da yükselmemişti. İleri görüştürüdüğümüz o günden itibaren ortaya çıktı ki, seyyanen zam faktörünün aralık aylarını işaret ettiğimde ne kadar haklı olduğumu şimdi gördünüz mü? Belki %4'lük zammın yanında, Enflasyon bu kadar çıkma, yüksek çıkmamışken benim seyyanen artı refah paylı olan bu zamdan bahsetmem size belki artı bir katkı sunma arayışı iyi niyetli çabam olarak gözüktü. Ama Madalyon'un asıl yüzü öyle değildi. Çünkü 4D'li değil işçi enflasyon karşısında %4'lük zamda tutunamayacaktı ve bunun yanında ek bir zama ihtiyacı vardı. Gidişat ve Amerika'nın Türkiye ile ekonomik anlamda uğraşması beni böyle düşünmeye itti arkadaşlar. Dört değerli iç kardeşlerimi hepsine beni aradıklarında sükunet ve itidal davet itidale davet ettim. Ve akşamleyin yayın yapacağımı ve bütün dört değerli kardeşlerimin bu yayını ibretle ve dikkatle izlemelerini istedim. Unutmayın ki askeri ücretli de arkadaşlar sizlerin bir parçanız. Yıllarca siz de bunlarla omuza omuza çalıştınız. Hizmet sektöründe çalışan bu kardeşlerimiz, özel sektörlerde çalışan kardeşlerimizle belki de birçok forumda beraber yazılar yazdınız, dertleştiniz. Onlar iyi bir zam aldı diye bugün ayrışmanın gereği yok. Unutmayın ki askeri ücrete yapılan zam mutlaka ve mutlaka 4'te 7 etkisini gösterecektir. Bunu nasıl göstereceğiz bu videoda onu biraz açıklamaya çalışacağım. Şunu unutmayın. Ücret askeri ücret bir taban ücrettir. Çalışanlara askeri ücret altında ücret ödenemez kanisi mevcuttur. İkinci olarak arkadaşlar 4 dli işçiler unutmayın ki 4B ve 4C'yi bir araştırın. Hükümet anlaşma, sendikalarla görüşme ve yıl başlarında 4C'li ve 4B'lilerin durumlarına da yakından ilgilendi. 4B'liler ve 4C'liler Forum sayfalarında, çeşitli kuruluşlarda, STK'larda sıkıntılarından bahsettiler. Ve her işçiyle ilgili görüşme ve teatilerde ve karşılıklı iletişimde 4C'ye ve 4B'ye inanılmaz haklar verildi. Şimdi günümüzde bakacak olursak 4C'li ve 4B'li ana kadro maaşına yaklaştı veya aynı maaşı almaktalar. Birçok haklarda neredeyse tam kadro memurla yan yana bir eşit seviyede. Dört değil iççilerimizin beni arayıp stem halinde panik halinde bir vergi kesintisi olmuş da 1600 alan var büyük şehirde yaşayan var tabii ki için parçalanıyor. Eşim çalışmıyor diyor 1600 lira alıyorum Ankara'dayım diyor. Şimdi ne diyelim? Onlarca telefon aldık yani onlarca mail aldık. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dört değil içki kardeşlerim. 4D'ye şimdi e, yarın Türk İş'i ve Çalışma Bakanlığı'nı arama niyetindeyim. Türk İş yetkililerine aynı e, askeri ücrete yapılan zammın sürekli işçi kadrosuna geçen, kardeş çalışan, aynı seviyede çalışan bu kardeşlerimizin sürekli işçi kadrosuna geçen kardeşlerimizin de Türk İş'in tüm dikkatiyle bu konuyu da hükümetle masaya yatırmasının ve acil randevu istekte bulunmasının zamanı geldi diyoruz. Önümüzde öyle bir kritik bir hafta var ki arkadaşlar, 4D işçilerin sesi gür bir sesi şekilde dile getirilmezse bu iş biraz uzayabilir. seyyah Azam gereksinimi ve 4C için işçinin maaşındaki düzeltme gereksinimi ve çalışması çok kısa zamanda gerçekleştirilecek bir olay. Şimdi hükümetin bu kadar kadroya geçen 700 bin e, işçinin, mahalli idareler dahil 700 bin işçinin, Aileleri dahil oylarını kabul etme, oylarını kaybetmeye lüksü var mı? Bu yaptığı zamla 7-8 milyonluk askeri cüretlinin gönlünü kapan hükümetin, özellikle yakın zamanda gönlünü e, gönlünü kazandığı ve gerçekten desteğini aldığı dört işçilerin desteğinden vazgeçme lüksü var mı? Bir belediyede, orta ölçekli ve küçük işletmen e, ilçelerde veya yerleşim merkezlerinde Oradaki seçimi ve özellikle yerel seçimleri domine eden belediye işçilerinin bu zamdan ayrılma ve bu zamdan da muaf tutulma lüksü var mı arkadaşlar? Hükümet yaklaşan seçim öncesinde böyle bir kitleden vazgeçme lüksü var mı? Ben her zaman gereksinim, ihtiyaç, riskler ve var olan imkanlar çerçevesinde bir konjektürel bir açılımla varsayım ve hükme geçiyorum. Bu, bu açıdan baktığımızda dört değerli işçilerin aynı beraber omuz omuza çalıştıkları veya başka kurumlarda günübirlik görüştükleri aynı seviyedeki bu işçi kardeşlerimizin aldığı bu kadar zamdan sonra onlar karşısında yüzü döndük zamla geride kalmanın psikolojik etkileşimini yaşıyorlar. Ama şunu da unutulmamalıdır ki onlar da sizin kadroyu geçiniz, geçişinizi imrenerek izlemişlerdi. Biz iyi niyetimizi koruyalım, olumlu düşünelim, unutmayın ki bu hafta kritik bir hafta özellikle Türk İşi ve Çalışma Bakanlığı'nı 4D gibi sürekli işçi kadrosuna geçen 24. ve 23. maddeye tabi mahalle idareleri ve kamu kurumlarındaki sürekli işçi kadrosuna bağlı kardeşlerimizin özellikle bu ücret artışının aynısından faydalanması. Eğer aynı uygulama bu ücret artışından faydalanma durumu yoksa, siz 2000 bandını zaten geçtiniz diyorlarsa... 2.000 bandını geçmeyen birçok 4.000 işçi kardeşim var. Bu konuda arkadaşlar ümit varız çünkü çok etkili ve haklı bir durumdasınız. Türk İşleri ve Çalışma Bakanlığı'nın en üst yetkilileriyle yapacağım görüşmede 4.000 işçinin 1600 bandında, 1700 bandında ücret alanlarının bu hafta ve 10 gün içerisinde unutulması halinde bu işin seneye kadar sarkabileceği endişesini dile getireceğim. Seçim hemen arifesinde böyle bir zammı müjdelenmesi ve gelecek sene verilecek demesinin de pek önemi olmayacak aslında. O yüzden çok ümit varım, çok güçlü bir şekilde 4D'li işçiye bu imkanların sağlanması için yapıcı, iletişime açık ve bu konuda çok etkin adımlar atacağız. 4D'li işçi kardeşlerim. Unutmayın ki son bir haftadır yaptığım yayınlarda AK Parti'nin hükümetin 2023 revizyonuna uygun 2023 TL'lik askeri ücretle iyi bir çıkış yapacağını geçmiş videolarımda ilettim. Ne kadar iyi bir tesadüftür ki veya yayınlarımızı mı dinlediler bilmiyorum. Güzel bir tesadüf oldu. 2020 TL'de karar kıldılar. 2023 olacaktı ama illa seçim endeksi bir artış oldu. Şov, şov amaçlı oldu demesinler diye 3 TL indirim yapıldı. Ama 2023'e yakın yapılması zaten anlayanlara bir mesaj niteliğinde. Bu iş bir siyaset, bir e, yandaşlık, bir karşıtlık, bir muhaliflik gibi bir mesele değil. Toplumumuzu ana hatlarını, ana arterlerini oluşturan bu kesimlere sahip çıkma ve onlarla beraber dertleşme günü veya kazanımda sevilme ve mutlu olma günü. İnşallah 4T ile ilgili bu hafta sonuna kadar olumlu ve iyi haberler alma dileğindeyim. Sizlerle bu güzel haberleri de paylaşıp ileteceğim. Ümitsiz olmayın, karamsarlığa kapılmayın. Unutmayın ki sizlerle omuz omuza, başka kurumlarda da olsa aynı forumlarda yazıp dertleştiğiniz, görüştüğünüz kişiler bunlar. Unutmayın ki onların gücü sizin gücünüz, sizin gücünüz onların gücü. İnşallah olumlu haberler alacağız. Siz de kendinize sürekli işçi kadrosunu geçtiğinizi anımsatan zamlarla karşılaşırsınız. Yüzde dörtlük zaten eridiğini hükümet, sendikaları, iş çevreleri bilmekte. Önemli olan bu durumu iletmekte. Bu konuyu iletmekte. İşte biz bu iletimi yapmak için varız. Müsterih olun, mutlu olun, huzurlu olun. Hepinizi çok seviyorum, hepinize inanıyorum, yürekten inanıyorum. Yaradanı, yaradılanı severim, yaradanından ötürü prensibi gereği. Hepiniz için iyilikler diliyorum. Görüşmek üzere.